Hay da Yakışmaz dedik bize doğduğumuz şehri satmak. yolda bırakıp dönüp kaçmak. İstanbul tutup onlara tapmak. Büyük bir onur gurur Malatya sporlu olmak. la senin yanında İstanbul'da reklatmanlarda. Sevdamızın peşindeyiz biz. Başım şampiyonlu çok yakınlarda. O o o sevdamızın peşindeyiz biz. Başım şampiyonlu çok yakınlarda. Her yerde senin yanında. İstanbul'da reklat manlarda. Sevdamızın peşindeyiz biz. Başım o Anlatılmaz Aşkın tarifi olmaz Sana olan sevdamız hiçbir kefeye konmaz. Bu taraftarın seni asla yalnız bırakmaz Duysun bütün ipneler Fenerbahçe yıkılmaz. Bize lacivert, angeliz de var ulan. Söyleyin bu hasaret. Biz bu yolda yürürken belki kopar kıyamet. Bize Çok kalan bu şey. sel da atalardan emanet. Hey, bu dünya hep yalandalar. Senin seyindir aslan. Sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz.